Mide yanması genelde reflü hastalığından olur. Yani midenin içeriğinin yemek borusuna kaçmasından olur. Eğer ki bir kişi karnın üst kısmı ve göğüste yanmam var dediği zaman o kişide %95 reflü hastalığı vardır. Ama bazen... Hazımsızlık durumunda ki bunun ismi dispepsi, özellikle fonksiyonel dispepsi, biraz da psikojenik dispepsi deriz biz. O tip hazımsızlıklarda da yanma olmaktadır. Ama eğer ki kişide ülser varsa genelde karnın üst kısmında künt bir ağrı vardır. Eğer ki 12 parmak bağırsağında ise bu geceleri uyandıran veya yemekten 2 saat sonra ortaya çıkan veya yemekten önce açlıkta ortaya çıkan ağrılar vardır. Eğer ki kişide mide ülseri varsa o zaman yemek yedikten sonra ilk yarım saatte ortaya çıkan ağrılar vardır. Yalnız şu durum çok önemlidir. Karnın üst kısmındaki ağrıların hepsi mide ülserinden, gaz veya refliden kaynaklanmaz. Midenin arkasında pankreas vardır. Özellikle yemek yedikten sonra ilk yarım saat içinde karnın üst kısmında şiddetli ağrılar ortaya çıkabilir. Pankreatite yani pankreas iltihabına bağlı olarak.